Bu videoda, spout'a ataçtan bir kuyruk yapacağız. Bu sayede, zemin üzerinde hareket ederken oluşan sürtünme kuvvetini biraz olsun azaltacağız. Bakalım bu işlem, robotun performansını artıracak mı? Bir ataç alıp açıyoruz ve karga burnumuzun keskisiyle kesiyoruz. Kuyruğun motorlar kadar olmasa da, pil yuvasının yerle temasını kesecek kadar yüksek olması lazım. Kuyruğa istediğiniz şekli verebilirsiniz. Sonuçta, robotun yer sürtünmesi bayağı azalacak. Özellikle de düz yüzeyler üzerinde çok işe yarayacak bu kuyruk. Ataçı iki anahtar arasına güzelce yerleşecek şekilde büktükten sonra, istediğimiz yüksekliğe getiriyoruz. Mükemmel şekilde hizalı olmalı. Gerekli ayarları yapınca, sıcak silikon tabancamızı çıkartacağız. Ve kuyruğu yerine yapıştıracağız. Kuyruğu silikonlarken, elimiz değmişken, sarı kabloyu da aradan çıkartmış olacağız. Çünkü, silikonun bir kısmı ister istemez, sarı kabloya da gelecek. Neredeydi silikon tabancamız? Ha, burada. Elimizi korkak alıştırmıyoruz, bol bol silikon sıkıyoruz. Ve silikon opaklaşana kadar bekliyoruz. Evet, silikon kurudu. Bakalım performansta bir artış var mı? Evet, biraz daha iyi. Biraz daha hızlı tepki veriyor. Artık daha çabuk geri vitese takıyor. Ama anahtarı devreye sokmak için bazen hala hafifçe ittirmek gerekebiliyor. Bir sonraki videoda spoutu daha enerjik hale getirmeyi deneyeceğiz. Ve bir engele çarptığında geri geri gitmeye daha çabuk karar vermesini sağlayacak şekilde optimize etmeye çalışacağız.